Çiftler yani nişanlı okuluna, psikolojik okula gelirlerse neler kazanıyorlar? Tabii ki şu anda nişanlılığı sonuna geldik ama aile okulunu, evlilik okuluna dahil edelim. Evlilik okuluna giderlerse ne gibi kazanımlar olur? Neleri gündeme getirmelerini tavsiye edersiniz? Uzmanlara ve danışanlara. Evet. Evlilik okulunda aslında adı üzerinde bu bir okul hani resmiyette böyle bir okullar belki belediyelerin bir çalışması olarak çıkmış okullar var ama Tabii. benim bildiğim şu anda böyle çok e, profesyonelce e, işte devlet bünyesinde Tabii. çok e, kontrol edilerek yapılan yerler yok. Maalesef dünya Maalesef, genelinde de ya yok. Dünya genelinde de o, gerçekten Hollanda'da yeni yeni boşanmak evet. isteyen çiftlere bir iki aylık evlilik okuluna gönderiyorlar. Halbuki <gülüyor> başta gitmesi lazım. Evet. Kaldı ki başta siz ve bizler Devamlı bu evlilik okulunu vurguladık. Ne gibi evet. ders programı olabilir? Ne, nelere dikkat edilmeli sizce? Evet, evlilik okullarında aslında e, dikkat edilmesi gereken şey öncelikle bireysel e, kişilik analizleri çok önemli. Sonra paylaşım. Aynen. Şimdi bizim e, insanımızda, işte biz Asya kültürü olarak e, bir elmanın iki yarısı mantığıyla bakıyoruz biz olaylara ama aslında evet. bir elmanın iki yarısı değil. İki ayrı elman yan yana olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü bireyman yani siz... Kendinizi yarıdan bölüp de yarısını ona verirseniz sizden geriye bir şey kalmaz. Yani bunu iki elma olarak düşünüp ya biz bu iki elma bu küfede nasıl gidecek? Bunu nasıl hayatımız devam ettireceğiz? İşte psikolojik olarak e, iletişimimiz ne şekilde olacak? Pozitif iletişim nasıl elde edeceğiz? Yaklaşımlarımız nasıl olacak? Mesela sinirlendiğimizde sabır kavramı veya e, stres kavramı nasıl yöneteceğiz? Bunları evlilik okullarında çok iyi işlenmesi gerekiyor ki bunları madde madde sıraladığımızda bir sağlıklı iletişim. Ondan sonra... Ee, cinsel iletişim, e, sözel iletişim, e, biçim hani davranışsal iletişim, i̇şte hal, hal ve hareketlerin ifadesi, bunları nasıl şekilde yorumlayacağız? Ve çocuk da varsa işin içerisinde, çocuklarla ve bebeğin ilişkisini nasıl kuracağız? Bunlar bizim için çok önemli, önem arz ediyor fakat burada küçük bir nokta var. İnsanlar bu tarz okullara artık rahatsız olduklarında veya işte iletişim kırılma noktasına geldiğinde başvuruyorlar. Halbuki bu bir e, sorun okulu değil. Bu daha ilk başta gidilip sorunlar daha ortaya çıkmadan o sorunları yok etme okulu gibi düşünebiliriz. Yani aslında sürücülük okulu gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani kaza olduktan sonra sürücü okuluna gitmek veya göndermek kişiye elbette çok fayda sağlar ama birçok acılar yaşanmış. Travmalar, boşanmalar, işte karakolluk, mahkemelik, hastanelik, evet. mezaristanlık olaylar olabilir aman dikkat. O yüzden... Bizde genelde şey vardır ya Büyük bir yolda Yayalar kendi çabalarında Karşıdan karşıya geçmeye çalışırlar Belki birinci belki ikinci Vefat kazalarda Sonra üst geçit yapılır ya Veya alt geçit Maalesef bu durumlar böyle oluyor O yüzden Kan uyumuna baktıkları kadar Kültür uyumuna baktıkları kadar Bireysel ve kişilik karakter uyumuna Bakmaları baktırmaları gerekiyor yani. bu da en güzeli sevgililik sırasıyla sözlülük nişanlılık ve evlilik e, ve da, devamında aile okulunu birazdan ele alacağız aile okulunda ele alınması gerekiyor ama olay olduktan sonra değil mümkünse hatta zaruri diyorum ben testi kırılmadan önce e, yönleme şey almak lazım Aile ve ebeveyn okulunda, yani aile ve ebeveyn, aileyi ayıralım, ebeveyn okuluna ayıralım. Aile okulunda biliyorsunuz çocuklar da dahil oluyor. Yani geniş aileler de olabilir, çekirdek aileler de olabilir. Cümrül cemaat gelseler, mesela aile evlilik danışmanından ya da psikologdan ne gibi eğitimler almalarını ve ve veya bu uzmanların, aile evlilik danışmanlarının aile okuluna gelen aile üyelerine Sorun olmadan, sırf kaliteyi arttırma amaçlı sorun olduktan sonra tabii ki aile terapisine giriyor daha çok ama danışmanlığa giriyor ya da e, en e, hesaplısı, hem en ekonomi, en sağlıklısı olay olmadan önce geldiler. Anne var, baba var, çocuklar var, e, kayınpeder, kayınvalide de olabilir, yani Bu genişletilebilir de, daha dar çerçevede de olabilir. kök aileler de dahil olabilir siz neleri öneriyorsunuz mesela ne gibi bir müfredat ya da ne gibi seanslar düzenlenir? Şeklinde aileleriniz varsa ki oluyor. Oluyor o, tabii. İşte bunlarda sorun çözme veyahut da sorunla gelmiyor bu insanlar. Diyorlar ki ya bizim zaten kurulu bir düzenimiz var. Evet. Sosyal hayatımız var. bir aile yaşantımız var. Biz bunu biraz daha mutlu hale getirmek istiyoruz veya daha verimli hale getirmek tabii. istiyoruz. Ya biz bunu kaliteli yaşamak istiyoruz. Bravo yaşadığımız kadar bir hayat yaşayacağımız garantimiz yok. Neden daha mutlu, daha verimli ve daha sağlıklı yaşamayalım? Çünkü Kesinlikle. bedensel sağlık ruhsal sağlıkla eş değer durumudur. Şimdi hoş bir söz vardır hani kalp, kalbin bozuk olması durumunda bütün beden bozuk olur. Kesinlikle doğru. Ama bedenin işte kalp sağlamsa bütün beden sağlam. Evet bu şu anlama geliyor kalbin bedenimiz ayakta atım yeridir. Evet. doğal olarak da onu sağlam tutmak gerekiyor ve bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Buradaki amacımız da bizim daha üst seviye mutluluğu nasıl sağlarız? Bunun üzerinde maddelerle bunun